AB ve CD doğru parçaları birbirine eş midir? Sorumuz bu. Burası AB doğru parçası, burası da CD doğru parçası. AB doğru parçasının uzunluğu 1. Çünkü 2 ile 3 arasında bir birim var. CD doğru parçasının uzunluğu da 1. Çünkü 4 ile 5 arası yine bir birim. Yani bu doğru parçaları eşit uzunlukta oldukları için birbirlerine eştir. O halde cevabımız evet. Birkaç örnek daha yapalım. Burada da AB ve CD doğru parçaları birbirlerine eş midir diye sorulmuş. Hemen bakalım. AB doğru parçası burada. Ve gördüğümüz gibi CD doğru parçasından daha uzun. AB doğru parçasının uzunluğu 4. Eksi 5 ile eksi 1 arası 4 birim eder. CD doğru parçasının uzunluğu ise 1 birim. Çünkü 1 ve 2'nin arasında. O halde bunlar birbirlerine eş doğru parçaları değiller. Yani cevap hayır. Son bir örnek daha yapalım. Burada da yine AB ve CD doğru parçalarının uzunluklarına bakıyoruz. AB'nin uzunluğu 2, çünkü eksi 1 ile 1 arasında, pozitif artı 1 arasında. CD'nin uzunluğu ise 3 birim. Yani bu doğru parçaları birbirlerine eş değiller. Cevap yine hayır.